Ohohohohohooo gözlerim Ah gözlerim şu an yanıyor şey yapıyor Oho. Merhaba dostlarım ben Serdar ve GTA 3'e hoş geldiniz En azından arabamız var Of Araba geri gidebiliyor falan yani böyle bir şeylerde sahibiz Uf, en son Joey, Joey'i hiç yapamadık Joey gidelim o zaman, Joey'nin görevlerini bir şeylerini yapalım Evet hoş geldiniz gt 3'ü bir süredir e, oynamıyorduk. Gönderilerdeki gt 3 e, Definitive Edition'i oynayalım ama e, oynayamıyoruz. Hani oynayabilmemizin hiçbir yolu e, yok şu an. Böyle bir olasılık mevcut değil bu dünyada. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> ama yani 60 fps'li bir gt 3 oynasaydık güzel olabilirdi. O, o konuda dürüst olacağım. Wo wo wo hemen şutlamaya başladılar. Dur bakalım. Evet artık telefon çalmıyor. Artık telefon çalmıyor çünkü Yeteri kadar telefon aramaları yaptık. İnanın bakalım bu sefer ne isteyecekler bizden. Bagajda ölü pislik. Anladım. Merhaba hocam. Tamam, Öylece... bir çift Ne Kallaghan'da bir şirketi düşündüğünü götürüyorsunuz, dakika, neden götürüyorsunuz ki? Yakılması gerekmiyor mu bu cesedin? Ya bu konularda çok... ...uzman olduğumu ve deneyimli olduğumu iddia edemem. Kesinlikle değilim. Diyenlere inanmayın, böyle bir deneyimim... ...ve bilgi birikimim yok, yok yani. Kim ne derse desin. Aa buradan geçemiyoruz. Okey. Ama bana öyle geliyor ki cesetlerden kurtulmanın en hızlı yolu sanki böyle onu onları Buradan mı geçeceğiz ya, ne yapacağız? Ha anladım. Bence yine araba alalım. Hayır yok zaten bu kullanacağız güzel. Arabanın bagajında bir ceset duruyor. Yani bir cesetten kurtulmanın en iyi yolu onu yakmak değil mi ya? Forelli kardeşler mi? Eziciye mi götüreyim? Ha, Forelliler peşime düşecek. Anladım, bu böyle bir gün olacak. Oooo. Okay, bir şekilde birilerini geride bırakabiliyoruz. Diğer tert diyet bu görev yapmak azıcık zor olacak. Oho bu görev yapmak çok zor olacak. Polis bana neden vuruyorsun polis? Şöyle sağ veya sol oyunları ha yaparsam, ulan belki bir ihtimal bu görevi başarabilirim. Bir ihtimal. Yine peşimden geliyorlar çünkü. Oğlum geç şuradan. Deli etme beni. Aha harvuda geldim. Aha harvuda geldim. Dur. Buradan mı geçeceğiz? Ne yapacağız? Sarı'nın buradan geçeceğiz. Doğal. o yapabilirim. Yapabileceğime inandım. Başım çok ağrıyacak diye düşünüyordum bu görevden. Ama şu an çeşitli oyunculuk skillerimi sergiliyorum artık bu noktada. Yani... Aman tanrım. Araçtan çıktı Tabi tabi tabi. Hocam hocam hocam hocam. Foreliler yok. Şeyde. Et. Evet. Son sözlerinizi söyleyin isterseniz. Ondan sonra. Olacak olan olur gibi. Ve gidiyor. Genç insandı. Hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Hakkımı da helal etmiyorum. Ama yani yazık. Oh, bin dolar. Benim 127 bin dolarım mı var? Pony aldım. Pony kullanıyoruz artık. Okey, ben gidip sevdiyim o zaman. İlginç olaylar. Evet, dediğim gibi gönül istedik ki GTA 3'ün, şey, GTA 3'ün definitif oynayalım. Orada bir araba güzel bir araba gördüm sanki. Yani çok da hiçbir şey sayın azmış ama bir şey işte bir araba. Ve görevlerin çok büyük bir kısmını son anda yapıyoruz ya. Aha alarm. Vay be gt 3 zamanında bile alarmlar varmış demek ki. Ne zaman 2000 evet ya, ya, 2001'de geçiyordur oyun ya, 99'da falan geçiyordur. Öyle bir şey de geçiyordur. Şöyle koyalım hemen saklayalım. Anladım. Spriani'nin... Spriani kimdi ya? Spriani ismi nereden tanıdık geliyor ya? Acaba Catalina ile ne zaman yollarımız yeniden kesileşecek kesil yani? Ne olacak acaba? Onu çok merak ediyorum. Neyse Joy'dan devam. Joy'dan devam. Joy. I... Hayatımızda doğan güneşten devam. Ya öyle bir hayat olmalı ki artık yani Joey oraya doğan güneş gibi olacak yani. Evet yine belli gruplar belli tepkiler veriyorlar. Çünkü biz de belirli aksiyonlarda bulunduk onlara karşı. <gülüyor> Aksiyon dedim kendi. Arkadaşlarını cayır cayır yaktık yani. 30 tane kadarını falan. İşin 6 ile 14 arası. Aaa bir ama ya ne yapıyorsun ya? Tonya gidelim o zaman ne yapalım? Yani Joy Joy diye yanıp tutuşuyor da değiliz. Sağ yani güneş olabilir ama Icarus'u da değiliz biz yani güneşin yanına gidip kendimizi yakmadık. O yüzden bu, buraya bir yere gidiliyor mu ya? Ne, ne yapıyorum ben şu an acaba? Gerçekten ne yaptığımı bilmiyorum ben. Nereye gittiğimi, ne ettiğimi bilmiyordum. Oo, farklı bir yer. Haydi bakalım. Aa, Aziz Mark, Saint Marks Bistro'ya mı geldik? Galiba oraya geldik. Çamaşırları asmak. Haydi bakalım. Wow, köşek köşe geldik. Hey be. Anladım. Anladım hocam. Peki nasıl yapacağım bunu? Tam olarak. Ben de her zaman iki parçalı bir ceketim olsun isterdim böyle altı ayrı üstü ayrı böyle belime saracağım ceketin bir tanesini, bir parçasını. Nerede lan bu? Nerede oturuyor şerefsiz? Burada. Ama artık yok. Ceketin diğer parçasını da Ben bunu alabilir miyim? Teşekkürler. Aa, işine gitmemizi istiyor. Gidelim hocam ammunition'a. İhtiyacımız olacak gibi. Sağa sola sakladığınız bir parça bir şey. Oo yok ammunition değil. Direk buraya bir şey yaptık diyor. Buraya para koyduk diyor galiba. Yo diğer taraftaymış bu. Oo o araba ne? Çok güzel arabaydı. Ne ne var burada şimdi? Size güzel bir şeyler mi verecekler? O bomba. Okay. 10 tane bomba Anladım LMB sol tuş sol tuş bu anladım Ve ben bunların kamyonlarını patlatacağım Bu iş benim için azıcık zorlu geçecek gibi sanki çünkü çatışma biliyorsunuz. Çatışma olaylarını pek iyi beceremiyoruz bu oyunda. Ha gördüm. Oo sis geldi. Aha ikinci şey de orada hocam. Bir dakika şunu böyle yaptığımızdan. Zaman... Okay. Bien bien bien ben. ben, ben, ben, ben. Ah! A öldük, öldük, öldük. Dur dur dur. Çekil bakalım oradan. Teşekkürler. Anlaşıldı. Kamyon bu. Oğlum nasıl lan şeyi patlatmadık. Hocam. Ha Patlarsın sen ha. Oh be. 55 canımız kaldı toplamda. Polis de peşimize düşecek gibi yakında. Bayağı Triad bölgesinde geziyor oldu. Evet evet. Görüyorum. Evet. Keşke birileri bu konuda bize yardımcı olsaydı, böyle bir... Hocam selam. Hayır hayır hayır hayır! hayır. Çık oradan çık oradan çık oradan! <gülüyor> Al bakalım kaçıyoruz şimdi. Yok yok. Ooo iki yıldır uygulaydı hiç iyi değil hiç iyi değil hiç iyi değil. Hocam koş koş koş! Ooo! Sen sen! İtalya mafyası adana dur! Okey, buralara bir yerde şey. Hay dur. O aslında yolda kamyonu durdurabilsem fena olmaz. O kamyon aşağıya girdi. Kamyon farklı yollara saptı. Hocam merhaba, merhaba selam. Om. Yok, yok, yok, yok, yok. Aman, aman, aman, aman. Durun, durun, durun, durun, durun, durun. Oo, orada yıldız var. Dur, dur, dur. Hocam, lütfen. O yıldıza ulaşabilirsem... Hadi lan! Aha, ulaşıyorum. Nasıl ulaşacağım ki ben şimdi? İyi halt ettin. İkimizin de arası hurda oldu şu an. Oh! Okey! Güzel, bir yıldızı indirmeyi başardım. Çünkü biraz sonra yine bir tane arabayı bombalayacağım. Dan belki bir tane daha yıldız vursak şeye gerek kalmaz. İşte bunlar hep o kişiyi ezdiğim için oldu. Birilerini ezdim bir noktada ve ondan sonra bunlar yaşamaya başladı. Hocam selam. Dur, dur, dur, dur. Bir yere kaçma, bir yere kaçma, bir yere kaçma. Yok yok yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yok yok öyle bir şey yok memur bey. Memur bileği öyle bir şey yok. Çek çekebilirim sadece. Oo oh, ateş edilecek, ateş edilecek. Ateş yok. Bunun silahı yokmuş. Oo oh, varmış. Okay. Etçi evet, mahallesine geldik. En tehlikeli yere geldik ama bu görev yapılacak. Oo oh, burada çok dikkatli olmam lazım. Hocam selam. Aa okay, uzaklaşıyor. Güzel. Güzel çok iyi. Çok iyi. uzaklaşması çok iyi. Uzaklaşması çok iyi. Hocam selam. Koş koş koş koş. Oh, hayır hayır hayır hayır hayır. İzin vermeyeceğim. Ha ah, ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum buradan. Dostum ben buradan kaçıyorum. Bro. Dude ben buradan kaçıyorum. Oho oho oh hayır hayır. hayır. <gülüyor> Pisil mi görevi yaptık tamam ya. Yani, okay ben <gülüyor> Görevi yaptık yani. O görevi baştan yapmak için hocam selam ben evime gideceğim izinle. Evime gidip bir seveleyeceğim. Görevi başardım yani. Ben kendimde şu an gurur duyuyorum. O yüzden hayat neymiş ki ölmüşüm falan bana ne? Bana ne, yapayım, ne yapayım abi ölüm nedir ki bu başarı duygusunu aldıktan sonra ölüm nedir ki bir şeyleri başarma hissini aldıktan sonra hey <gülüyor> böyle yaşamışım ha ölmüşüm ha nefes alıyormuşum ha nefesim durmuş e ne bunlar ne bunlar bir şeyler başaramadıktan sonra hayat ne wow bunlar çok şey sorular şey yapmaya başladım da yani Gerçekten görevi baştan yapmaya çalışmak istemiyorum. Onun yerine silahlarımı kaybetmeyi tercih ettim az önce. Bana verilen bütün silahları yapmayı tercih ettim. Bakalım 7 ile 14 arasına denk geldik mi? Saat 4. 6 arasındaydı aslında. Ben buradan garajdan arabamı alıp Joy'nla oraya gidip az, azıcık da oralarda takılabiliriz. Joy my boy! Az önce çeşitli araçlar patlattım Joey. Sonra da beni patlattı. Çin, Çinlilerin bana inanılmaz bir gareze olması lazım artık ya. Yani ben hiçbir şey diyemem. O kadar ilginç ki yaktım yani onların insanlarını yaktım. Ne bileyim dükkanlarına zarar verdim. Araçlarını patlattım falan. Tabii ki beni öldürecekler. Beni öldürmeyip ne yapacaklar? Takdir ediyorum beni öldürdüklerini öldürmelerini takdir ediyor. Ateş edin ulan helal olsun ateş edin. Doğru olanı yapıyorsunuz. Doğru olan yapıyorsunuz. Okey, şu an buralar benim yarım saat falan takılmam lazım. Okay, Şuradaki paketi alırız. Oradaki paket alınacak. O, o, o gördüm yani. O paketi gördüm. O paket alınacak. Aha. Mesela buradan... Çıkamıyor muyuz? Abi telleri yıkamıyoruz şu arabayla, inanılmaz. Üç tane topladı, yüz tane var. Güzel. Geri kaldı 97 paket kaldı geri, 97. Yani 97 pakette bulamayan artık, bilmiyorum. Sokağın karşısına araba çaldım Joey, ister misin? Aa bu arada CJ buraya Joey'le bu herifler önce tanışmış oluyor. CJ. Bu herifle de Joey'den önce tanışmış oluyor. Hayır, eee... Ya bu herifin ile şu an Claude'un ee, birbirini tanımasından önce CJ ikisiyle de tanışmış oluyor. Hayat böyle ilginç bir şey işte. Kaçış, hadi bakalım. Benim hep yaptığım şey. <gülüyor> Sen, senin sol isminin değil değil mi? O başka bir şeydi. Söyleyeceğim. Okay. Tamam. gidip alırız yani bu insanlar Nedir ki? Ama arkadaşlar dedi, çoğal konuştu. Yani en az... E, iki kişi... Gerekecek, gelecek. En az iki kişi geleceği için... Dört kapılı bir araca ihtiyacımız olacak. Bu araç o araçlardan biri değil. Böyle bir gerçeklik de var şimdi. Ha korna mı çalayım? Oğlum bu araçta hiçbir şey yapamayız lan. Dur, yeni bir araç alayım. Burası Saint Mark'ın Beastos'u mu? Ne oluyor lan? Ee, senin ha, seni alırım. Çık bakalım oradan. Mafya sentineli mi? Bayağı mafyadan şey yaptım yani. Nereden çalacağız lan korneyi? Korneyi nereden çalıyoruz abi? Kontrol. Korna. Shift. Okey. Gelin bakalım. Anladım. Sizler pek hayırlı işler yapmaya gitmiyorsunuz sanırım. En büyük caddedeki bankaya git. Ben de böyle tarif ederim zaten hep bir şeyleri. Hocam nereye gideceksen git bilmiyorum ama en büyüğüne git. En büyüğüne gitmiyorsan yaptığın iş, iş değil. Galiba çok sağlıksız bir tavsiye oldu ama... Bayağı hızlıymış ha. Arabayı kontrol etmekte zorlanıyorum. Ha geçmiş istediğim noktayı. Bir yandan gözlerinde... ...kan akıttığı için... Şuan yapıyorum, hiçbir şey yok. Okey, sanırım 5'ten önce geldik. Ha, peşimize polisler düşecek. Hocam sen gir girebilirsin içeri, evet. Aha. Gelebilecek misiniz? Anladım. Götüreyim hocam. Hop, hemen ikiye düştük. Gördünüz mü? Ya işte. Claude bandam diyeceğim bandam değil. Polisleri atlat ve arama seviyeni düşür. Anladım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yapmayın, yapmayın. Polis memur bireyler. Lütfen memur bireyler, bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Size arabamın yeni rengini göstermek istiyorum. Eğer böyle sanatı icra edebilecek yerler bulabilirsem ama şu an bulamıyorum dur buralarda buralarda et evet, buralarda bir yer vardı. Yok muydu? Vardı. Yok vardı sanki. Her yerde polis var. Ben buralarda şey yok muydu? Sprey yok muydu? Ben yanlış hatırlıyorum. Göremiyorum. Haritada göstermiyor bir şey. Hep burn tepeleri. Dur bakalım. Aha, aynen. Size sanatımı icra edeceğim şimdi. Bakınız, bakınız, bir bakın, bir bakın bakalım. A ne ne oluyor? N Nereye gitti ya bunlar? Hayat çok ilginç ya. Böyle bir birden birden gidiyor yani bu suçlular. Nasıl gidiyorlar onu biz de bilmiyoruz ama Gittiler yani. Biz de memur hayatımıza devam edeceğiz artık değil mi? Çünkü mesaiyden çıktık o yüzden. Aynen. Hiçbir şey demiyorlar öylece çıktılar arabadan. 30.000 dolar! Ben gülüp sevileceğim yani. 30.000 dolar. Bir de bu oyunda insanlar daha fazla ezdiğimi fark ettim. Diğer oyunlara kıyasla. Hani insanları ezmeyi sen birisi değil mi ama? Bu oyunun böyle bir özelliği var. Bilemedim şimdi. Nasıl yorulmasam bu özelliği. <Gülüyor> Devam. Yani aslında GTA 3'ü bu kadar oynamamızın sebeplerinden biri. Trilogy Çıkınca trilojiye başlamakta ama böyle bir şey olmayacak gibi. En azından yakın zamanda. İyice düzelince oynarız belki. Lütfen merdivenlerden çıkabilir misin acaba? Bu merdivenlerden çıkabiliyorsun diyorsam çıkabiliyorsundur abi. Benim abi, arabalar oldukları yerde duruyorlar ha. Bir sürü oldukları yerde duruyorlar. Aradan kaç görev geçiyor falan. Tahsile at hadi bakalım. <gülüyor> You did real good, kid. Go collect the cash and bring it back here. Watch out for the Uh-huh. They may be shoving a firecracker up your ass, but don't take no crap. Nobody. I mean nobody messes with Tony Cipriani. Kipriani mi, Cipriani değil mi ya. Okay. Tamam. Aa. Benim hiç silahım yok ha. Aa, kuruma bu mu? GTA 5'te Heistler'da kullandığımız zırhlı araç buymuş demek. GTA 3'teki karşılığı. iki oyun. Vay be. Dayak giyeceğiz. Hadi bakalım nasıl bir dayak giyeceğiz. Çünkü hiçbir silahım yok. Sadece tekerleğim var. Ne oluyor lan? Giremiyorum hocam ben buradan. Arkada bir şeyler var o zaman. Aynen. Evet. Aha. Aha. araç Taksi! Memur bey! Şu şerefsizler size gelin bakalım. Ha peşimden geliyorlar bir de şerefsizler. Gel, gel şerefsiz, gel. Siz böyle döndürmezsem... Böyle böyle döndürmezsem ben de şerefsizim, hadi bakalım. İleri, ileri, ileri, ileri, ileri! Al! Gelin bakalım, dur lan, dur. oh. Gel gel gel gel gel gel gel gel. hadi bakayım bir daha. Yok yok memur bey aman aman aman aman aman aman. Konuyu konuşmak ister misin diyor. Evet evet. Belli suç, suçlar işledim. Bu yüzden gerçekten çok pişmanım. İçimde bir suçluluk duygusu var. Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Olan silah olmadan başardım be. Yazıklar olsun sizin gibi Çin mafyasına ya. Tria'da yani. Yazıklar olsun sizin gibi Tria'da. Çünkü Çin mafyası saçma diyor. Mahvedediğin zaman zaten İtalyan çetelerini, İtalyan suç örgütlerini kastediyorsun. Hocam yaptım. Başardım. İyi de başardım. 10 bin dolar da verdiler. Güzel. İçeri girip çıktı mı ben gerçekten az önce? Hemen gidip bir sevleyeyim. Ben iyiyim ha, yapıyorum bazı şeyleri. Başarılıyız. Kipriani Reis'in arabasında bu şekilde yüküttükten sonra. Ha yok yok aman aman hocam sen şey değilsin. Sen sürekli yarış isteyip duruyorsun. Ben yarış istemiyorum. Abone bu mü? Bun öylece koymuşlar oraya ya, paketi. Taksi dur. Hizmetlerini kullanacağım. GTA 3 böyle çok şey duruyor aslında. Ee, yine eğlenceli duruyor. Böyle. Çok eski bir oyun olsa da aslında böyle bağımsız bir stüdyo tarafından yapılan keyifli bir oyunmuş gibi duruyor hala. O, o, o da bir şey mesela kim, kim abi? Tüm bu karakterler kim ya? Aaa can artmadı ya keşke orada kalbi alsaydım. 188 bin dolarım var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Belki silahçı görürsem bir şeyler alırım. Ama silahçı göremeyebiliyorum yani o büyük bir olasılık. Çünkü silahçı şey, haritada göstermiyor zaten. Bakınız bu silahçı gibisinden bir şey yazmıyor. O yüzden hepsi planla. Oh mis gibi. Peki bu hırfler kim? Bu hırfler İtalyan mı? İtalyan mafyasından mı? Ben buradan çıkabiliyor muyum yukarı? Kesinlikle önümü göremiyorum. Hocam arabalı bir şeyler verirsen güzel. Ya yavaş yavaş bu oyunda da iyileşiyorum ha. Bakın görevleri veriyorlar görevleri yapıyorum. Salvatore'nin toplantı çağrısı. Evet. evet o triadlar gerçekten. Savaşa giriyoruz hocam hala silahım yok ya. Silah ya, silah. O silahçıyı görürsem <gülüyor> Fark edersem en azından bir yerlerde bir silahçı olduğunu çünkü bilmiyorum gerçekten nerede olduğunu bilmiyorum. Dünyadaki bütün şeyleri alacağım. Mermileri. Salvatore'nin oğlun, bu kadar büyük bir, büyük bir patronun oğlunun araba tamircisi olarak çalışması azıcık ilginç geliyor bana. Joy. Oo, limuzine bindik. Okay. Araba iyiymiş. Azıcık tekstürüm yok acaba o arabanın. Aa, Joy takuya limuze giyiyor. Joy'un bayağı şoför oldum şu an. Uşağınız oldum. Bu şerefinizden uşakları oluyorum artık ben. Ne yapıyor lan o taksi? Şöyle geçelim mesela karşı. Şu an Joey'ye bir saldırı olursa onu koruyacak hiçbir şeyim yok. Ya. Hiçbir şey yok. Ve Çin bölgesi, Çin mahallesinden geçiyorum. Triadların bölgesinden geçiyorum. Atış ediyorlar. Gerçekten atış ediyorlar şu an. Hayır, şu an atış ediyorlar. Gerçek bir tehlikenin içindeyiz şu an. Ha Luigi'yi de alıyorum şu an. Evet, adına çalıştığım herkesi topluyorum. Bir kişi daha vardı ama onu öldürdüler. Ne yazık ki. Gel bakalım Luigi. Ekibi topluyoruz ha. Gidip bir batak atarız. Aha ammunition. Değerli beyefendiler. Azıcık beklerseniz İzninizle ben bu silahları aldıktan sonra keşke baştan Aa, dur başlanabilir alabilir miyim geliyor mu bir daha geliyor. Param var, alayım. İyi bakayım. Hayır bakalım hocam, gidiyoruz. Güzel. Artık sizi koruyabilirim. Ya açıkçası bir şey söyleyeceğim. Arabanın içindeyken daha iyiyim ben yani. Silahları kullanamıyorum zaten. Ha bak yine saldırıyorlar. Kim saldırıyor? Aa, acaba kim saldırıyor? Öylece yola çıkarıyorlar yani. 2-3 kişi daha olsun da ya belki bir araba daha olsun. Kornayım çalayım. Aa patron mu alıyoruz? Büyük Başkan Tony de geliyor. O oh, ön koltuğa oturuyor bak bak. Oho, oho oho oho bebeğim oho. memur bey birleri hey elemanlar birileri. Neden ben o kadar hızlı gitmiyorum oho oho oho hey. okay. Aşağıdan gideceğiz. Başka bir yol kullanacağız. Bilmiyorum. Bir şeyler yapacağız. oh, oh, Şuradan geçmemiz gerekiyor. Şuradan geçmemiz gerekiyor. Evet, evet. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, Geldik, geldik. Oh, çok korktum. Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Oh. Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah been missing you so long, Salvatore. You've been away too you long. You tell them once this unfortunate thing is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? It's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey, your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop, I'm working on it. <laughs> Tony, how's your mama? She's a great woman, you know, strong, firenze. She's good. Fine. Tamam. Terrific. hocam. Anladım. Görev tamamlandı. 15.000 dolar. Anladım. Tabii ki burada bir paket olacak. Tabii ki olacak. Of. Arabayı alıp ben eve dönüyorum. Save edecek bir yere ihtiyacım var. <gülüyor> Az önce arabayı uçurma sürecektim. En son, her şeyin sonuna gelip arabayı uçurma sürecektim. O kadar mutluyum ki başardığıma. Bu, bu videoda. <gülüyor> bazı zor şeyler yaptık. Bazı zorluklarla karşılaştık. Bu, bunu inkar edemeyiz. Bunu söylemesi lazım. Bazı zor... ...şeylerle karşılaştık. Ama... ...yaptık. Evet hala atış ediyor şerifsizler. Hala atış ediyorlar. Ama yaptık. Aynı zamanda İtalyan mafyasının ne kadar aciz olduğunu da gördük. İnanılmaz gerçekten. Çok kolay kanıyorlar. Hiç koruma bulundurmuyorlar. Sadece beni bulunduruyorlar. O da ben ucuz işçi olduğum için. Akdenizler aynı zaten. Aha. Burayı da seviyoruz ve bu artık yapıyoruz çünkü gerçekten şu kalbimdeki şey inanılmaz ya. Kalbimin daha hızlı çarpmaması lazım bundan sonra ve evet. Ve için teşekkürler açıklamalarda bir takım ilginizi çeken konular olabilir. Oraya bakabilirsiniz. Eğer düşüncelerinizi, düşünceleriniz ve yorumlarınız, like'larınız için de şimdiden çok teşekkürler. <gülüyor> Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte, huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle. Bay bay.